Herkese merhaba, ismim Sercan Güzey. Bugün sizlere KeyShot içerisinde bir datayı nasıl import ederiz, import içerisindeki seçenekler nelerdir bunlardan bahsedeceğim. Şimdi karşınıza gelen açılış panelinde bakın importu görebiliyorsunuz. Importa tıkladığınız andan itibaren karşınıza bir pencere açılıyor. Şimdi import file'a baktığımızda sağ altta formatları seçebildiğimizi görebiliyoruz. Bakın çeşitli formatlar yer alıyor. İşte CAD datalarının formatları yer alıyor. Veya işte burada ee, keyshot'ın kendi uzantılarını görebiliyorsunuz. Şimdi bizim burada bir ee, keyshot'ın kendi uzantılı datası yer alıyor. Bir de tabii ki ee, Creo datamız yer alıyor. Önce bir keyshot datası ee, açarken karşımıza neler geliyor onu görelim. Sonrasında ee, aynı şekilde Creo datasını da içeri import ederken neleri görebiliyoruz bunları da bir görelim. Şimdi BIP uzantılı dosyayı açtım bakın import içerisinde yani buraya import ettiğimizde Sahne içerisinde içeri import etmek istediğimiz başlıklar yer alıyor işte geometri olsun Cameras işte environments, Image styles Studios gibi başlıklar yer alıyor Burada isteklerinizi seçebilirsiniz Veya add to bakın default Model set veya işte new model set şeklinde seçimler yapabilirsiniz. Veya center geometriyle modeli merkezleyebilirsiniz. Veya işte yere hizalayabilirsiniz. Ee, keep position related to native origin. Eğer bir CAD datanız varsa hani buradaki CAD ortamındaki ee, arayüzdeki duruşuna göre bir e, pozisyon olacaktır. oryantasyon olacaktır. Veya işte Y yönü e, bakın burada X yönü Z e, yönü görüyoruz. Bir de eksi yönleri var bunların. Bakın up orientation hani yukarı doğru bakacak yönün burada y olarak tanımlanması gerektiğini burada söyleyebiliyoruz. Tabii ki siz burada farklı seçenekleri de kullanabilirsiniz. Environment and camera'da bakın adjust camera to look at geometri yani kameraya direkt e, geometriye bakabilmesi şeklinde bir hizalama yapabiliyoruz. Veya burada sayfayı hizalayabilmek için de ortamı geometriye göre hizalayabiliyoruz. Bakın bu Seçtiğiniz ayarlar doğrudan e, import ayarları olarak içerisinde kalacaktır. Yani ben bir sonraki açılışta aynı ayarları görebiliyor olacağım. Burada da karşımıza bir anahtarlık datası geliyor. Anahtarlık datasını da e, bu şekilde karşımıza getirmiş olduk. Buradan bakın sahne içerisinde direkt modelimizin bilgilerini görüntürebiliyoruz. Ve ek olarak da burada e, materyal kısmında ilgi rengimizin özelliklerini veya işte üzerine desen veya label etiket varsa bunları da seçebiliyoruz. Şimdi aynı şekilde bizler gelip ee, bu işlemi bir CAD datası içinde gerçekleştirelim. Şimdi tekrardan yeni bir KeyShot sayfası açtık. Yine aynı şekilde panelimiz karşımıza geldi. Ama burada penceremizi kapatıyoruz. Bakın burada File'a gideceğiz. File'a gittikten sonrasında Import Dialog seçeneğini burada seçiyoruz. Seçimi yaptıktan sonrasında tekrardan karşımıza bir kutucuk geliyor. Bu kutucuk içerisinde de bakın... Bir CAD datası. Creo'ya ait bir CAD datasını karşımıza getirmiş olacağız. Şimdi e, burada yine farklı formatları seçebildiğimizi görebiliyoruz. Burayı da tekrardan hatırlatmış olalım. Burada Creo datasını buraya karşımıza getireceğiz. Ama bakın Creo datasını karşımıza getirirken görüyoruz ki daha farklı seçenekler karşımıza geliyor. Burada farklı giren seçenekler. Bakın Scene. Position dışında mesela Geometry karşımıza geliyor. Tessellation Quality diye bahsettiğimiz bir yapı söz konusu. Bu da... Buradaki değeriniz ne kadar yüksek olursa, yüzey pürüzsüzlük seviyeniz o nebze artmış oluyor. E, buradaki yüzeydeki hani, üçgen sayısı e, artış gösterip, meshlerinizi de burada oluşturuyor olacak. Bu üçgen yapıları da NURBS diye bahsettiğimiz Non-Uniform Rational Basis Spline tarafından dönüşümü sağlanıyor. Şimdi import e, NURBS data var, hani, buradaki her parçanızı ayrı ayrı mozaikliyor, böylece e, yüzey kaliteniz artış göstermiş oluyor. Burada da Import NURBS datayı seçebilirsiniz. Environment and Camera seçeneği zaten KeyShot'da da karşımıza geliyor. KeyShot datasını da import ettiğimizde karşımıza gelen bir yapı. Ama mesela Materials and Structure geldiğimizde Unleak Materials by Partner ile beraber sizler gelip de şunu yapabiliyorsunuz. Bazel malzemeleri burada çoğu altı farklı gruplarla tutuyor. Yani aslında malzemelerin birbiriyle ilişkisini koparmış oluyor. E, apply materials from library to matching source names de eğer ki modelinizdeki renkle keyshoddaki malzemeler birbirlerini birebir karşılıyorsa doğrudan keyshoddan bu bilgiyi alabileceğini söyleyebiliyorsunuz. Veya burada structure, scene, tree, hierarchy, by object bir de material seçenekleri yer alıyor. Burada e, by material dediğinizde layer tabanlı programlar diye bahsettiğimiz işte 3ds max olsun, rhino gibi yapılarda daha çok e, karşımıza gelirken. Object daha çok CAD datalarının e, örneğin SMD model ağacınız vardır. Buradaki model ağacı bilgisini doğrudan sizin sahnenize yansıtacaktır. E, project scene içerisinde bu bilgiyi görebiliyor olacaksınız. Şu an için bu ayarlar benim için yeterli. Eğer ki ben bu ayarları değiştirmek istiyorsam sonrasında tabii ki ayarlarım içerisinden e, değişikliğini sağlayabiliyorum. Ama ben buradaki ayarlarım ne ise bir sonraki Tercih edeceğim, ee, Ya yani açılışını yapacağım modellerde de yine direkt bu ayarları karşıma getirebiliyorum. Import dediğim andan itibaren bakın karşıma doğrudan parçam gelmiş olacak birazdan. Gördüğünüz gibi bir sarı parçam karşımıza geliyor. Bu şekilde bir CAD datasını import edebiliyoruz. Bu uygulama videomuzda bu şekilde tanımış olduk. Farklı uygulama videolarında görüşmek üzere, hoşçakalın.